Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir kutu açılış videosuyla karşınızdayız arkadaşlar 2021 Brawl Stars tasoları çıkmış bizde hemen aldık bakalım nasıl tasolarmış arkadaşlar geçen seferki gibi tasolar mı yoksa farklı tasolar mı bilmiyorum henüz kutuyu açmadım kargodan yeni geldi arkadaşlar evet 2021 yeni sezon Yeni karakterler Brawl Stars Taso Bakalım neler varmış Arkadaşlar kutunun içerisinde 150 adet taso var diyor. Bakalım bunlar nasıl tasolarmış Görelim Acaba renkli mi hepsi siyah mı hiçbir fikrim yok arkadaşlar Kutuyu daha hiç açmadım Bakalım tasolardan neler çıkacak Nasıl tasolar çıkacak Göreceğiz arkadaşlar. Yanımda Muhammed Selim ve Porsuk ablanız da var. Onlar da bana taso açılışına yardım edecekler. Çünkü çok fazla taso var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizden isteğim bu videoya 1000 like gelirse çekilişte tasolardan gönderirim arkadaşlar. Söylediğim gibi bu videoya 1000 like gelirse çekilişte istediği videodan istediği yani 50 adet tasoyu gönderirim arkadaşlar. Açalım bakalım. 150 adet yazıyor. Evet arkadaşlar kutuyu açtık. Kutuyu açtık ve tasolar burada. Ama bir tanesi açık çıktı bile. Evet arkadaşlar hemen şöyle açmadan bir tanesi açık çıktı. Şöyle gösterelim. Cini bir tanesi açık çıktı. Dur bu sürpriz olsun. Bir Cini var kağıdın üstünde ve kağıt bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle açmaya devam edelim. Bakalım neler çıkacak Bantlamışlar arkadaşlar şöyle Evet Muhammed Selim'e ne çıktı Mortis çıktı Arkadaşlar şunu söyleyebilirim Daha önceki tasolardan çok daha kaliteli Ve çok daha güzel gibi duruyor Daha henüz hepsini açmadık Bakalım nasılmış Evet arkadaşlar Daha önceki tasolardan çok çok daha kaliteli arkadaşlar Plastik iğrenç bir plastik kokusu yok Ve malzeme kalitesi cidden Bakın esnetiyorum o direkt kırılıyordu ve yapıştırmasını da çok beğendim. Şöyle tasoları inceleyelim arkadaşlar. Ben çok beğendim bunu. Bu boğuymuş ama bu biraz garip olmuş. Ama olsun. Magic bu. Arkadaşlar burada mortis var. Allah Allah. İlk defa tasoları böyle ortasına tam denk gelerek yapıştığını gördüm. Forsuk evet, ee, ablanız ve Muhammed Selim açmaya devam ediyorlar. Tabi burada spike var ama. Ne bu? Değişik bir spike. Evet arkadaşlar tasoları ben böyle gösteriyorum. Onlar açıyorlar bana veriyorlar. Paladin Piper mı? Böyle bir Piper mı var ya? Hayali. Ha yeni, yeni skin. Ha şey. Konsept fikir yapmışlar arkadaşlar. ah Shelly. Arkadaşlar evet tasolar böyle. Çok değişik tasolar. Şöyle göstereyim. Konsept fikir tasolar galiba bunlar. Bu kim bilmiyorum. Evet arkadaşlar gösteriyorum tasoları tek tek. Burada şöyle göstereyim. Barley var. Şurada Karl var. Arkadaşlar ben bu tasoları daha çok beğendim. Ufak tefek şöyle baskı hatası var ama onlar şöyle, şöyle yapınca gidiyor. Evet paketlemesini de çok beğendim. Bunları da beğendim. Arkadaşlar şurada Bull var. Söylediğim gibi arkadaşlar bunlar konsept fikir tasolar. Şöyle şurada göstereyim arkadaşlar. Kutu burada. Taso açılışını arkadaşlar sizden istediğim gibi bin like gelirse çekilişi başlatırım. Bakalım kim, kime çıkacak veya kimlere çıkacak arkadaşlar. Karl var yine. Arkadaşlar ben bu tasoları beğendim onu söyleyeyim. Barley var. Diğerleri gibi çok yamuk yumuk ya da yırtık falan çıkmadı şimdiye kadar. Burada Brock var. Aynen konsept fikirler var arkadaşlar burada. Şurada Gale var. Çok güzel yapmışlar. Tasolar diğerleri gibi değil ha renkli tasolar çıkmadı o ayrı ama yine de güzel colt var şuradan gösterelim arkadaşlar bull var bir colt daha çıktı burada shelley var arkadaşlar bir shelley daha var oy şurada birini arkadaşlar şurada bir colt daha var şurada barley var ben de açayım birkaç tane sizin gözü önünde arkadaşlar işte kağıt ama dış paketlemesi de güzel. İçinden ne çıkıyor? Poco! Evet, bir tane daha açıyorum. İçinden ne çıkıyor bakalım? Bunları biraz yırtarak açtık ama arkadaşlar cidden bu seriyi beğendim. Dediğim gibi şöyle birkaç fazlalık çıkıyor. Ama şöyle tırnağınızla şöyle yaptığınız zaman hemen kopuyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Burada Brock var. Kostümler farklı ama dediğim gibi konsept fikir diye yazıyor bazılarının üstünde. Arkadaşlar Crow var. Baskı falan çok güzel. Şöyle size yakından gösteriyorum arkadaşlar. Tasoların renkleri gri. Ama e, cidden şey gibi değil. hani o Daha önceki siyah tasolar gibi değil. Bakın böyle esnetmeye çalışıyorum. Esnemiyorlar. Diğeri dokunduğum anda parçalanıyordu. Daha önceki videoyu izleyebilirsiniz. Taso açılış videosunu. Arkadaşlar ben bu tasoyu daha çok beğendim. 2021 model. Frank var arkadaşlar burada. Burada... Bu kim la? Tiki değiştirmişler, treat yapmışlar Spike var burada <gülüyor> Değişik Arkadaşlar tas oynayan arkadaşlar için söylüyorum çok güzel Bu arada tas oynamayı bilmeyenler için bir TASO oyun videosu çekebiliriz arkadaşlar Eğer istiyorsanız Cold var Ve burada vay güzel bir fikir Aloha Mike ha, Güzel bir fikir gördün mü? Aloha Mike Ananas atıyor Arkadaşlar çok hoşuma gitti bakın Burada kimin tasarladığı da yazıyor galiba ama bilmiyorum. Ha, şu da Mike mesela. Evet, çok evet, değişik Porsu konsept var. fikirler var arkadaşlar. Konsept fikir tasolar var. Bu da Mike, Korsan ama çok değişik yapmışlar. Bu arada arkadaşlar bunları hem açıyorum hem Porsukablanız ve Muhammed Selim'in açtığı tasoları gösteriyorum arkadaşlar. Bu size burada Colt var. Arkadaşlar şurada Shelly var. Normal kıyafetleri de var. Onun haricinde konsept kıyafetler de var. Bu ne la? Colt yazmışlar yanlışlıkla <gülüyor> Daryl'a Colt yazmışlar Pizzatik'i bak Pizzatik Pizzatik <gülüyor> Pizza botik. Arkadaşlar çok değişik konsept fikirler yapmışlar inanın Penny var arkadaşlar burada Şöyle göstereyim Burada Shelly var Bir, bir tane Jesse çıkıyor arkadaşlar buradan bu tasoları beğendim arkadaşlar, çok değişik kıyafetler falan da var ama Tabii Brow Stars'ta olmayan kıyafetler var ama yapacak bir şey yok 2021 Brow Stars tasosu diye aldık, bunlar çıktı Ama cidden tasoların kalitesi güzel arkadaşlar, Diğer gibi iğrenç bir plastik kokmuyor en azından Kaliteli, kolay kolay kırılacağı benzemiyor Bakın çok zorluyorum Ama Yani çok fazla zorlasan kırılır elbette ama diğer gibi en ufak dokunmada kırılmıyor, Poco Arkadaşlar Şeli, ee, Diğerinde çok fazla yırtık çıkmıştı Bunda çok kusur çıkmadı 1-2 tanesinde falan böyle kusur çıktı Tasolarda ama ben kesinlikle hani Alacak olan varsa tasolardan bunu tavsiye ederim Bu var arkadaşlar bak Kaliteyi görüyor musunuz? Baskı kalitesi falan Güzel yani ben beğendim Benden tam not aldı arkadaşlar bu Söyleyeyim Frank Frank mi? <gülüyor> Buna Frank yazmışlar arkadaşlar Clash Royale değil Neyse. Oluyor demek ki. Bazen böyle şeyler. Bunları yapanlar hiç... Brawl Stars oynamıyor mu ya? Tara! Arkadaşlar, Tara var. Bu kim? Nita! Çok değişik bir konsept fikir. Nita arkadaşlar, görüyorsunuz. Konsept fikirleri koymuşlar, bol bol. Hemen şöyle... Ee, ...açılanlardan koyalım. Göstereyim hemen ben size hızlı hızlı. Brock var arkadaşlar burada. Brock. Şurada göstereyim. Barley var. Evet arkadaşlar, boğu mu? Bu nasıl boğul ha? Şey, şey gibi, e, okçu Eros vardı ya, onun okçusu gibi bu. Evet, güzel. <gülüyor> hacı gidiyor, hacı boğu. <gülüyor> Hakikaten ha, dur lan nereye attım beni? Ana benziyor bu boğa... tüm, gitti. Bu da bu. Öyle değil baksana. Hani, heh. Hacı boğu dedi, porsi kaplanınızı ha hacca giden hacı boğu. Hacı boğu. <gülüyor> Sandy ama Sprot'u Sandy yazmışlar çok değişik neyin kafasını yaşıyoruz da Neyse Mortis var arkadaşlar burada bir tane ee, Bazıları çok güzel bazıları hakikaten Konsept fikir diye karakterin ismini bile tutturamamışlar burada yine bir pizza tik çıktı Arkadaşlar burada bir Spike çıktı Spike fikri de güzel olmuş bu arada Mike var Korsan bomba falan atıyor galiba Colt var arkadaşlar Şöyle hemen gösteriyorum hızlı hızlı size Gale çıktı bir tane ee, Colt var yine Arkadaşlar Brock var Ye ha, Yeni karakter demişler ama Galiba çıkacak mı bakalım arkadaşlar yine Colette bulamayacak mıyız yoksa Jesse var güzel bir fikir olmuş tenisçesi Tenisçi Jesse yapmışlar arkadaşlar burada Shelly çıktı bir tane Şuradan hemen açılanlardan göstereyim ben size arkadaşlar Gale var Şurada Shelly var. Arkadaşlar çıkan hepsini göstermeye çalışıyorum size. Rosa var. Cidden çok güzel tasolar var arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Tasoların kalitesini de çok beğendim. Onu da söyleyebilirim arkadaşlar. Nereden aldın diye soranlar olacaktır. Biz bunu Yoldan aldık arkadaşlar. Siz de oradan alabilirsiniz. Ama yani orada yazarsanız Brawl Stars Taso 2021 diye çıkıyor arkadaşlar. Ben öyle aldım yani. Kimsenin sponsoru falan ben, ben değilim ben yani. Ben de Başka sitelerden de bakabilirsiniz ama ben söylediğim gibi trend yoldan aldım Burada yine dynamite var Evet bu normal en azından Arkadaşlar burada pem var Güzel ee, Rosa var 2021'de biraz geliştirmişler kendilerini Colt var Daha öncekinde çoğunda boş çıkmıştı hatta yırtık o kadar çok fazla yırtık çıkmıştı ki arkadaşlar Hatırlarsınız belki Yine bir Bo var Nita yazmışlar <gülüyor> Rosa'ya Nita yazmışlar ee, yani işte bazılarının kafası güzel herhalde böyle Rosa'ya Nita falan yazmışlar Arkadaşlar Brok var ee, Çok fazla isim hatası var ama Lamborghini Jack Frank mi O ne <gülüyor> Bunu galiba tasarlayanların as A, ismi galiba burada ya Schmalkolder falan bir şeyler yazıyor ama neyse Burada yine bir kolt bulduk arkadaşlar Tasolar böyle Hacı boğu çıktı yine. Eros boğu Hacı boğu Kim olduğu belli değil. Shelly çıktı arkadaşlar. Bir tane tasoları gösteriyorum size. Şu arkasında iki tane delik var. Ee, arkası düz gri ve burası Colt. Bilmeyenler için bir taso oyun videosu daha çekebiliriz arkadaşlar eğer istiyorsanız. Bir tane de ben açayım şurada. Bakalım bu kimmiş? Shelly. Uuu silahına bak ne kadar büyük yapmışlar. Arkadaşlar hem konsept fikir oluyor size Hem de e, tasoları böyle göstermiş oluyorum Brow Stars 2021 tasoları Bu şekilde arkadaşlar içlerinden bunlar çıkıyor Jessie var Arkadaşlar ha, Muhammed Selim'e kolye güzel fikir Dilara delebilirsin böyle Güzel bir kolye olabilir Hatta şey rozet bile olur bunlardan Rozet arkadaşlar Night My Crowe o, altına niye Leo yazmışlar bilmiyorum ama güzel. Güzel bir kro tasarımı olmuş. Arkadaşlar içlerinde konsept fikir yazan bazı tasolar çıkmıştı ama galiba fikir açısından da değişik bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Hani orijinal değil tabii ki bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu oyun Brawl Stars'ın orijinal hiçbir ürünü henüz çıkmadı galiba. Hep birileri kendi üretimi. Hani yurt dışında varmış. Portekizlileriz öyle diyor. Evet arkadaşlar, hızlıca göstermeye devam ediyorum. Mortis. Aa değişik bir fikir. Palyaço Mortis. Fikir olarak evet. Güzel. Tara. Şöyle gösterelim bu arkadaşlar. Çıkan bütün tasları göstermeye çalışıyorum. 8 bit. Oo, şekil olmuş. Almomis sen bak seversin sen 8 biti. Shelly Arkadaşlar Pam Brock Frank Sandy yazmışlar ama Yani çok Kafası güzel yazmışlar Barley Dynamike Eski Dynamike'ı çok değiştirmişler Parmağına bir de civciv koymuşlar Arkadaşlar El Primo Jesse Leon Vay vay vay vay bu e, yeni karakterler falan dediler ama yeni bir karakter yok. Bir tek Sprout var ona da Sendi mi yazmışlardı bir şey yazmışlardı. Yani bir Emiz falan göremedik. Rosaya Nita yazmışlar yine. Mortis Spike farklı bir Spike. Bibi bu neden? Karpuz kıran Bibi. <gülüyor> Çok güzel olmuş ha değişik bir kostüm. Bunu Brawl starsın. Yapımcıları süpersel bile düşünmemiştir yani. Barley. Tara. Bu nasıl bir Tara la? olmuş. Evet yine bir Knight. Aha. Ters yapıştırmışlar. Evet ilk defa hatalı gördüm. Barley'e. Bu nasıl Barley ya? Rico'ya Barley yazmışlar. Evet arkadaşlar. Başka benim görmediğim sizin gördüğünüz hatalar varsa yazın yorumlara. Arkadaşlar sizlerden bol bol yorum bekliyorum. Sainist Colt. Ha bilim adamı Colt. Aa değişik. Bu ne? Bu ne? Yine aynı. Bak, cold. Cold, cold. Cold tasarımını inceleyelim. Değişik olmuş. Evet arkadaşlar. Açılışımız devam ediyor. Emzi bulamadık. Colette. Emzi. Colette'i bulamadık. Cold. Vaay wow, şekil olmuş ya. Bak şu cold gelse var ya. Millet deli gibi alır ha. Değil mi? Çok şekil bir cold. Ama elmasla gelmez. Bedava. Bedava gelmez oğlum. Elmasla gelir. Bu Leon Piper Burada bir dynamite çıktı arkadaşlar Burada bir Daryl sonunda o bu Daryl çok şekil olmuş haa Beğendim Poco Ve bu Poco değil Bu bildiğin Başka bir şey ee, Bu kim? Rico Sonunda Rico'ya Rico'ya almışlar evet Evet arkadaşlar ee, Siz ne düşünüyorsunuz tasolar hakkında Tasoların oynanış şekilleri farklı olduğu için, arkadaşlar, karakterler tabii ki de önemli ama size gösteriyorum arkadaşlar neler olduğunu. Shelly, konsept fikir, kıyafetler var, bu var, bu böyle hiç gelmesin aman aman, aman aman, hiç gelmesin. Barley var, Barley değil tabii ki, Daryl. Daryl değil mi? Ha, aynen. Barley yazmışlar. Dynamike, burada Crow var. Evet arkadaşlar tasoların kalitesi güzel Baskıları güzel ee, Kusur yok diğerleri gibi çok fazla yırtık yok Arkadaşlar burada Treat yazmışlar tike Bu kim? Tara Değişik bir tara olmuş hakem Elinde kırmızı kart var Güzel bir fikir Burada Spike var arkadaşlar Burada Mike var Arkadaşlar tasolar bu şekilde Evet burada yine Rico Barley karışımı bir şey yazmışlar Burada Penny var. Evet Penny güzel olmuş. Hayret. Burada Shelly var arkadaşlar. Burada da Daryl'a Colt yazmışlar yine maalesef. Yapacak bir şey yok. Burada da Ticket yazmışlar yine. Burada da Nightmare Claw Crow var güya. Altına Leon yazmışlar. Bir tane de ben açayım hadi. Sona doğru geliyoruz. Arkadaşlar hemen... E Şuradan devam edelim. Colt var burada. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Penny var. Colt var. Mike var. Ve Tara var arkadaşlar. Burada da çok değişik bir Tara olmuş. Pokemon'a benzemiş. Evet oğlum başka var mı elinde? Var. Tamam. Hemen göstereyim. Şöyle açayım göstereyim arkadaşlar. Bu da sonuncu olarak... Peni yapmışlar. Değişik bir peni kostümü tasarlamışlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim. 150 adet TASO'nun açılımını bitirdik. Arkadaşlar söylediğim gibi 1000 ve üzeri like gelirse çekilişi başlatırım. Evet arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Çekilişin şartları arkadaşlar videoya yorum yazmak ve abone olup bildirimleri açmak arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.